Adam da bizi uyarsa buk yapacağız. Video geçmeden önce video beğenme ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hızlıca video geçiyoruz. Evet arkadaşlar girdik. Şu an girişteyiz. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Adam agresif çıktı ya. Olum çatma benim gibi haksie. Girin götüne taksiyle Bip arkadaşlar. Kusura bakmayın. <gülüyor> Oha çekersin tabi öyle. Oha yazmış. Küfür diyor ha. Dıtlayacağım ama diyor aslan. Canımız azı adam güzel pençe kullanıyor herhalde. Ama elektrik kullanıyor. Nasıl bu kadar can yiyo ki? <gülüyor> Hasan kaçma lan kaçma Nasıl attı? Çıkamadım lan Vurdu ha Vurdum sana ee, Birazdan alındı Abi herkes Ama teknik al algılarda. Algılarda. gördün mü? Algılarda kükür alsan Abi herkes teknik çökmüş yavaş ya da benim internetim yavaş Misisine baksana misisine Benimki yavaş arkadaş Arkadaşlar bizim internet çökmüş durumda şu an. Evde ayrıca interneti çöküyoruzda Ayettir söylemekse O Modeli can Yüksel daha geri E <gülüyor> vallaha can yükseliyor ya Wi-Fi kapattın mı bizden? Kapattım. Saçtan dedik ya biraz. Adam kendine attı. Öyle artık. Öyle artık. Allah'ım. Bana ne kurt ya? Bilmiyorum. Adam enerji kullanıyor. Yani hızlı gidiyor. Video kaç dakika çekiyor en fazla? Hı? En fazla kaç dakika? Çekiyor. Şükür öldürdük. Kaç dakika çekiyorsun sen? Söyle, söylese. Bilmiyorum. 10 çeker mi 10 dakika? Fazla. Daha fazla. fazla. 20? Hı? 20 dakika çekebilir mi Ne oldu? Ne oldu? Öyle hemen bitmesin yani video. Kendi kendisi kesiliyor ya ara sıra. Kapasitesi falan. Daha ölmeyeceğim yazmış. Allah Allah. Al. Daha ölmeyeceğim ya. Daha ölmem. Ölmeyeceğim. Bak. Hayalet bulmuş. Bağ sesinde bir yerde. Çünkü çıksaydı görürdüm. Bak buldum. Pıçın, pıçın etti. Gel tamam diyor. Heh. Bak düşmüş. Çünkü hayal etsin. Çünkü vurdum bir tane ona. Anasında şey var mı? İkinci kurt sulotu falan. Açabilir miyiz? Yok mu? Yok. Bir daha hayalet aldı. Buldum Aha. seni. Bah sesin bir yerde ya ben biliyorum. Çıktı. Kurdun aldı sesini duydum. Geliyor. Hayalet almamış. Perişan oldu lan sen öldün. Kafasına vurdum. Hayalet aldı yine bak Vur bakayım aslan Ses alamıyorum bu sefer bak Aha. Buldum. buldum Buldum buldum Kaçıyor kaçıyor arkadaşlar Sakın kaybetme çünkü kaybedince saplanıyor şöyle de Sağlanan, de Aşağıda fe satlandı. Aşağıda bir yere satlandı panelden şuraya. Fekledim onu. <gülüyor> Giderken beraber aldım onu. Video gibi yaptım. Gel. Arkadaşlar bazeniz diyor vid şey video nasıl çekilir, montaj nasıl çekilir? Onu bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Montajla video nasıl çekilir? Yorumlara <gülüyor> pek şey gelmedi. Kurtava yapmış adamlar odayı 173 kilik mi? Kaç? 173 mü? Yalnız güzel er top atıyor ha Birazdan kurt havuna gireriz aynen Gafil atladım onu bırak Adamın önüne atladım Bu değil 300 yalnız zehir kurduğumuz olsaydı 3-2 Botam tam geçiyor ha <gülüyor> Allah Lan enter enter Bir tane vuramadım ya enter'a bastım var ya <gülüyor> Bu adam enerji olanca muhteşem oynuyor <gülüyor> O zaman bir yere saklan da Ana sen büyü keseceğim. Çatla bak lan Niye? Yok yok. Kafanı deşerim lan senin. Abi adam bir de tek yıldız ha. Vurdum bir tane. Enerji ile Odanın bitmesine iki dakika kalmış. Bir dakika sonra burası da şöyle oluyor. On dakika oldu böyle video şey yaparız bitiririz. Oo, bu güzel oldu işte. Çıktı. Çıktı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çıktı abone bu güzel unutmayın. oldu. Son anda kafasına terbiye alınca beyin hassaslandı.